Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar Mayıs 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalı uzun süredir takip edenler bilir ki e, iki aydır malum süreçlerden dolayı aylık yorumları ara vermiştim. Ama Mayıs ayı gerçekten kritik ve önemli bir ay. E, yoğunluğun içerisinde aylık yorumları daha detaylı bir şekilde aktarmaya karar verdim. O yüzden bu ay inşallah tekrar rutinlere dönmeyi planlıyorum. Evet. Biliyorsunuz 2023 Ocak ayından sonra e, büyük değişim ve dönüşüm rüzgarlarını acı yüzüyle bizlere gösterdi ne yazık ki. Ve 2023'ün e, neredeyse önemsiz veya geçiştirilebilecek bir ayı yok. E, Nisan ayı, Şubat ayı, Mart ayı oldukça kritik aylardı ve Mayıs ayı da e, bu aylardan birisi olacak. E, tutulmalar devam etmekte, önemli gezegensel etkileşimler var. Ülkemiz adına da biliyorsunuz önemli gündemler var ve e, siz sevgili ay burçları için bu ay neler getirecek bunlara odaklanacağız. E, Mayıs ayı gündemine geçmeden önce Nisan ayına şöyle bir göz atalım istiyorum. Öncelikle 20 Nisan tarihinde biliyorsunuz Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması yaşandı. 29 derecede yaşandığı için e, haritalarınızda ev sistemlerinde farklılık olmamış olabilir ama ben yine de Koç Burcu'na göre anlatacağım. E, dolayısıyla sizler haritalarınızı teyit edebilirsiniz. Şimdi tabi Akrep Boğa hattının yavaş yavaş Koç Terazi hattına doğru e, gerilemesiyle beraber aslında sizin için nispeten daha iyi bir dönemin başladığını ee, söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz bir, bir buçuk yıl boyunca iş hayatınız, sağlığınız, hayat rutinlerinize dair gerçekten e, çok yorulduğunuz, çok zorlandığınız, belki mobbinge uğradığınız, belki emeklerinizin tam olarak karşılığını alamadığınız, yani ayaklarınızı süreye süreye işe gittiğiniz bir süreç yaşıyorsunuz sevgili burçları. Size çok yakışmayan süreçler yaşıyorsunuz esasında. Dolayısıyla ay düğümlerinin koş-terazi hattına geçmesiyle beraber önümüzdeki süreçte daha çok destekleneceğiniz bir dönem söz konusu olacak sizin adınıza. Ve bunun ilk sinyallerini de zaten 20 Nisan tutulmasıyla beraber aldınız. Şimdi Koç burcu sizin haritanızın 5. evini yönetiyor. Dolayısıyla burada özellikle aşk hayatınızla alakalı, hayatınıza dahil olabilecek yeni heyecanlar veya bu heyecanların ihtimali dahi sizi yükseltmiş olabilir esasında bakıldığında. Burada belki... Yeni bir heyecan, yeni bir tutku, yeni bir fikir, yeni bir idealle alakalı gündemler karşınıza çıktı ve hayat rutinlerinizin bir şekilde değişebileceğine dair bu fikir size iyi gelmiş olabilir diye düşünüyorum. Akabinde Merkür Boğa burcunda retro harekete başladı. Sizin 6. evinizde. Dolayısıyla belki de bu fikir için, bu plan için, bu program veya bu heyecan her neyse bununla alakalı bir takım düzenlemeler yapabilmek adına hayat rutinlerinizde halledilmesi gereken, tamamlanması gereken döngüler olabilir. Bitiremediğiniz evraklar, işler, belgeler olabilir. Aksattığınız birikmiş konular olabilir. Biraz daha bu dönemde özellikle Mayıs ayının ortasına kadar ki dönemde birikmiş işlerinizi yapmanız. Eğer sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz süreçler varsa kontrollerinize gitmeniz önemli olacaktır biraz bu elinizdeki kişilerle oyalanmak ve yeni bir girişime başlamaktansa veya mevcut işinizi bırakıp yeni bir işe girmektense bunlarla ilgili detayları tamamlamak özellikle 15 Mayıs'a kadar kıymetli olacaktır. Biliyorsunuz Merkür Retro'larında yeni imzaları yeni verilen tarifleri çok fazla ta tavsiye etmesek de elimizdeki konuları tamamlamak ve çözüme kavuşturmak adına da etkili süreçlerdir şimdi mayıs ayına geçiyoruz mayıs ayına geçmeden önce kanalla yeni karşılaşıyorsanız veya henüz abone değilseniz abone olarak yorum yaparak videoyu beğenerek destek olursanız sevinirim. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu da kullanabilirler. Ve benim instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şimdi mayıs ayı gündeminde hemen 1 mayıs tarihinde Plüton retrosu başlıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz mart ayının sonunda. Plüton Kova Burcuna geçmişti ama bu çok uzun bir döngü. Bunlardan bahsetmiştik. Yaklaşık 20 yıllık bir döngüden bahsediyoruz ve geçtiğimiz 20 yıllık döngüde Plüton'un Oğlak Burcu transiti. Özellikle sizin hayatınızda mali durumunuzla alakalı, ailenizle alakalı, değerleriniz sahip olduklarınız ve size sunulanlar, kaynaklarınız ve özgüveninizle alakalı ciddi dönüşümler yaşadınız. Belki parasız kaldınız, çok büyük paralar kazandınız, belki Kendinizi yetersiz ve değersiz hissettiğiniz çok zamanlar oldu veya kendi değerinizi inşa etmeye başladınız. Tabii ki çok uzun bir döngü olduğu için bunu bu şekilde genellemek veya böyle birkaç cümleye sığdırmak zor. Ama Plüton'un kova burcu geçişi yükselenizi destekleyeceği için önümüzdeki yıllarda özellikle çok daha net, çok daha kararlı, ne istediğini bilen bir tavırda olacağınızı ve çok sağlam anlaşmalar, görüşmeler, tanışmalar, imzaların hayatınıza dahil olacağını söyleyebilmek mümkün. Ancak biliyorsunuz ki Plüton çok ağır hareket ettiği için henüz 0 derece kova burcundayken yani 1 derece bile ilerleyememişken retro hareketine başladı. E, Tabii burada e, aslında Plüton'un retrosuyla Suyla Seyri ile beraber 2023 senesinde 29 derece kova pardon 29 derece oğlak 0 derece kova arasında gidip geldiği bir döngümüz var yani bir tamamlama ve başlatma e, sinyali veriyor sadece. Asıl başlangıçların 2024 itibariyle daha belirgin şekilde hissedilebileceğinden de bahsetmiştik. Dolayısıyla plüto retrosu ile beraber önümüzdeki aylarda özellikle 2022'nin son aylarına atıfta bulunan bir döngü içerisine gireceğiz. E, burada parasal durumunuzla alakalı, kaynaklarınızla alakalı, kendi değerlerinizle alakalı tamamlanması, dönüştürülmesi, bitirilmesi gereken temalarda... Gerekli dönüşümlere, gerekli gücü, cesareti gösteremediyseniz bununla alakalı bir hatırlatma yapacaktır. Plüto Retros'u sizlere önümüzdeki aylarda. Tabii ki sadece Mayıs ayı için geçerli değil. Devam ettiğimizde 4 Mayıs tarihinde Venüs'ün Neptün'le 5 Mayıs tarihinde de Jüpiter'le etkileşimleri var. Şimdi Venüs 7. evinizde geçtiğimiz ay, Venüs 7. evinizde geçmişti. Bu aslında nispeten iyi bir etkileşim. İlişkiler adına daha şanslı daha uyumlu temaların hakim olduğu bir süreçtir. E, Tabi bazen bu ilişkinin uyumun ahenginde manipüle edilebildiği durumlar da vardır. Özellikle Venüs Neptün karısı ile beraber evli olan yay burçları ilişkiyi biraz fazla idealize etme veya ilişkiden beklentileri yüksek tutma veya partnerin e, yüksek beklentileriyle alakalı bir takım sorunlar ile karşı karşıya kalabilir. Ancak e, Jüpiter desteği ile beraber özellikle çocuklar varsa çocukların bu durumun kurtarması veya e, aradaki aşkın, heyecanın yenilenmesi Güncellenmesi gibi temalardan mütevellit ilişkilerde bir toparlanma süreci yaşanacaktır. Asıl önemli olan gündem yine 5 Mayıs'ta 20-30 civarında Akrep Burcu'nun 14 derecesinde meydana gelen ay tutulması. Şimdi e, Akrep Boğa aksının e, döngüleri devam ediyor gördüğünüz gibi. Ve 14 derece Akrep Burcu bizim de çok... E, hoşlanmadığımız çok hoşumuza gitmeyen dereceler. Orada bulunan sabit yıldızlardan ötürü zaten ona dair video çekeceğim. Buradaki tutulmaları en son Kasım 2022'de yaşadık ve biliyorsunuz Şubat dolunayı ile beraber de yine bu derecelerin tetiklendiği bir dolunay yaşadık. E, tabii farklı evlerdeydi, farklı konulardaydı, açıları biraz daha farklıydı ama yine bu dereceler tetiklendi. E, dolayısıyla bu yaşamış olduğumuz Kasım tutulması olsun, Şubat dolunayı olsun çok keyifli hadiseler yaşatmadığı için bizlere e, bu derecelerden biraz e, çekiniyoruz açıkçası. Sizin de 12. evinizde meydana geleceği için özellikle bu dönemlere bir dönüp bakın bakalım yani burada e, zorlandığınız bir takım temalar var mıydı? Benzeri deneyimler olabilir. Evet. 12. ev biraz daha karanlık bir ev, biliyorsunuz, biraz daha iç dünyamız, bilinçaltımız, kayıplarımız, sakladıklarımız, bizden saklananlar gibi bir tema var. 12. ev, 6. ev hattında özellikle bazı sırların açığa çıkması, bazı spekülasyonların ortaya çıkması, sırların ortaya dökülmesi gibi bir temayı tetikleyebilir. Sağlıkla alakalı ihmal edilen bir durum varsa yine bu süreç daha yuka çıkabilir. Bunların mutlaka üzerinde durulması gerekiyor. Tutulma sonrasında da özellikle Merkür Retro olduğu için e, akabinde de takibinin yapılması gerekiyor. İş hayatınız, çalışma arkadaşlarınızla alakalı bir takım e, konular da zorlayıcı olabilir gibi gözüküyor açıkçası bu tutulma enerjileriyle beraber sevgili yay burçları. 7 Mayıs tarihine geldiğimizde Venüs Yengeç Burcu'na geçiyor. Venüs'ün Yengeç Burcu geçişiyle beraber özellikle parasal konularla ilgili daha rahat bir alan söz konusu olabilir. Ortaklı girişimlerde veya eşin maddi durumuyla alakalı ortam, maddi durumuyla alakalı pozitif etkileşimler sizi biraz rahatlatabilir gibi gözüküyor. 13 Mayıs tarihinde Venüs Satürn üçgeni var. Venüs 6 derece Yengeç Burcu'ndayken Satürn'de 6 derece Balık Burcu'nda olacak. Bu özellikle tabi Dördüncü ev ve sekizinci ev kapsamında yani ev almak için kredi başvurusunda bulunanlarınız varsa veya evine eşya almak için, evle alakalı bir temayı güncellemek için, evlilik için bu alanlarda destek görebileceğiniz, sağlam ilişkiler kurabileceğiniz, kendinizi konfor alanında mutlu hissedebileceğiniz temaları tetikleyecektir. Birçok ciddi ilişkide tabii ki eğer haritaları destekliyorsa bu açıyla beraber yeniden kurulabilir. Şimdi 15 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür 5 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Merkür Retrosu'nun bitmesiyle beraber özellikle iş ve sağlık alanında daha aktif olmaya başlayabileceğiniz, kendinize daha rahat ifade edebileceğiniz, herhangi bir sorun veya problem varsa bunları daha mantıklı yollarla çözümleyebileceğiniz bir gündem aktif olacaktır ay sonuna kadar. Şimdi 16 Mayıs tarihine geldiğimizde bu ayın ikinci önemli gündemi Jüpiter'in burç değiştirmesi. Jüpiter biliyorsunuz geçtiğimiz Mayıs ayından bu tarafa Koç burcundaydı. Sizin 5. evinizdeydi. Şimdi ise Jüpiter Boğa burcuna geçiyor, 6. evinize. Özellikle birçok harita sahibi için eğer haritaları destekliyorsa, Jüpiter'in Boğa burcu transiti mali anlamda bir bolluk getirecek demiştik. Sizin haritanızda da 6. evde ilerleyeceği için özellikle daha çok kazandırabilecek bir işe geçmek veya ek bir gelir elde etme fırsatı yakalamak gibi temalar ön plana çıkabilir bu süreçte. Özellikle tabi iş temponuz yoğunlaşabilir, çalışma koşullarınız biraz daha aktif olabilir ama belki de bunun kazancının artmasıyla beraber siz kendinizi daha iyi hissedeceksiniz veya size yardımcı olabilecek ekip arkadaşları çalışma koşullarını kolaylaştırabilecek kişiler de hayatınızda olabilir. Jüpiter'in Boğa burcu geçişiyle beraber hemen 18 Mayıs tarihinde Plüton'la bir kare yaptığını görüyoruz. Jüpiter Plüton karesiyle beraber burada tabii 0 derece Boğa ve 0 derece Kova burcunda 6. eviniz ve 3. evinizde ee, belki iş hayatınızla alakalı önemli bir karar almanız gerekebilir veya dediğim gibi sağlıkla alakalı bir sorun problem yaşıyorsanız, ihmal ediyorsanız önemsemiyorsanız bununla alakalı bir konu artık e, gün yüzüne çıkabilir ve hani ihmal edemeyeceğiniz bir nokta e, söz konusu olabilir. Özellikle iletişimde de daha temkinli olması gereken bir süreç olacaktır. Yani kendinizi ifade ederken, isteklerinizi dile getirirken abartmadan bir şeyleri talep etmek yerinde olacaktır. E, bu tarz etkileri e, Plüto biraz daha Hale getirebiliyor. 19 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 28 derece Boğa Burcu'nda etkin olacak. E, bu yeni ayda sizin 6. evinizde gördüğünüz gibi. Demek ki çalışma koşullarınız ve iş hayatınızla alakalı bir yenilik var. Özellikle bu e, Boğa yeni ayına yakın olan, e, benzer derecelerde olan e, bir tutulma yaşamıştık 2021 Kasım ayında. Bu dönemde de hayatınızda büyük değişimler yaşadıysanız tabii ki orada biraz daha sert etkiler vardı. Bir ay tutulmasıydı. Burası nispeten daha rahat olacaktır. Yine benzer gündemler yaşayabilirsiniz. Yani o dönemde işten çıktıysanız, yeni bir işe girdiyseniz, iş yerinizi kapattıysanız vesaire, Bu alanlarla benzer temalar yine bu yeni aile ile beraber karşınıza çıkabilir gibi gözükmekte. 20 Mayıs tarihinde Mars Aslan Burcu'na geçiyor ve Mars Aslan Burcu'na geçer geçmez 21 Mayıs'ta Plüton'la karşıtlık yapacak. Yine burada baktığımız zaman Aslan Kova hattı. Üçüncü ev, dokuzuncu ev yani iletişimde dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Seyahatlerle alakalı özellikle aracınızın kontrollerini yapın. E, hızdan veya öfkeden, trafikte öfkeden kaçının. E, aynı zamanda Mars Pürüt'ü karşıtlığı tabii kolektif olarak da biraz sert bir etkileşim. Yani e, patlamalar, e, öfke e, krizleri gibi temaları da tetikleyebiliyor. O yüzden çok fazla da kalabalıklara girmeyin. Mümkünse seyahatlerinizi erteleyin diyebilirim. Ama akabinde Güneş İkizler Burcu'na geçtikten sonra... Güneşin Plüton'la güzel bir açısı oluşacak. E, güneş 7. evinizdeyken özellikle güzel ortaklıklar veya e, güzel birliktelikler, partnerin hayatında önemli değişimler veya e, ilişkilerdeki problemleri çözme noktasında partnerin veya ortağın inisiyatif alması gibi temalar noktasında da aslında bu e, Marsiyen etki biraz daha yumuşayacaktır. Mayıs ayının son haftasına geldiğimizde enerjiler biraz sert açıkçası. 23 Mayıs'ta Mars-Jüpiter karesi var. 26 Mayıs'ta Mars'ın ay düğümleriyle karesi var. 28 Mayıs'ta Güneş-Satürn karesi var. Karaçılar bizi biraz zorluyor. Konfor alanımızdan çıkmamızı istiyor. Biraz bizi böyle sallıyor açıkçası. Mars-Jüpiter karesi ile beraber özellikle dediğim gibi hani çalışma koşullarınızdan memnun değilseniz. Ee, yeni bir şehirde belki yeni bir iş veya işte farklı bir teklif, farklı bir görüş veya hayat düzeniniz artık e, sabah çok erken saatlerde kalkıp çok geç saatlere kadar çalışıyorsanız yani artık bu tempoyu sürdüremiyorsanız, sürdürülebilir bir hali kalmadıysa ama yeni bir yola girme noktasında da cesaretiniz yoksa bununla alakalı artık sistemin sizi zorlaması söz konusu olacaktır. Keza e, Mars ay düğümleri e, karesi de bu şekilde ilerleyecektir. Belki yeni bir iş teklifi. Belki yeni bir fırsat karşınıza çıkıyor ama siz elinizdekileri kaybetmemek adına, düzen değiştirmemek adına bunları gözden kaçırıyor olabilirsiniz. İşte bu durumlarda zaten ay düğümleri, etkileşimleri artık bizim yerimize olaya müdahale etmeye de başlayabiliyor. Özellikle 28 Mayıs'taki sert etkileşimle beraber de evlilik aile hayatı ile alakalı sorumluluklar veya eşin beklentileriyle alakalı eşin dominasyonu ile alakalı sorunlarda birkaç gün boyunca sizi biraz zorlayabilir gibi gözükmekte Evet, Mayıs ayı gündemleri bu şekildeydi. Umarım keyifli, mutlu bir ay olur sizler için. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, ama buraya kadar dinlediyseniz, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu süreç yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanala abone olup, yorum yapıp, beğenip paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusasöyloji hesabı veya opikusasöyloji.com adresinde kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.